Bugün Nagoya yolculuk var. Japonya'ya geldiğimden beri ilk defa şehire gideceğim. Bakalım nasıl geçecek. Köyden ayrılıyoruz. varmış, dikkatli olun diyor. Şimdi mola yerinde durduk, tuvalete girdim de... Acayip ya, tuhaf yani. Banyo falan da yapabiliyorsun yani. her şey var. bu en çok sevdiğim olay mesela bin yen veriyorsun adam sana kuruşuna kadar veriyor Bak. görüyor musun? geçiyor bu para veriyorsun 32 yani istiyor veriyorsun bunların hepsi geçiyor Bizim oradaki gibi 97 1 lira 97 kuruş deyip 2 lira alıp 3, 3 kuruş para üstünü vermemezlik yapmıyorlar yani. Yani ne demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama How much kilometre? Nagoya, Toyota Matsu mu? What's the name? Matsu Daira Matsu Toyota bölgesi Matsu Daira'ya geldik Yes, yes, I am sorry. Don't worry. I <laughs> Why don't you...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 Ya arkadaş ya. I don't know arkadaş ya lan. <gülüyor> de İnandıramıyoruz ya şu navigasyonun gücüne. me fast ya no problem diyorum mi? Oh fight. Ah, <gülüyor> Toyota. Toyota Stadyum. Ah, Toyota Stadyum. Burası. is? Hmm. Hmm. <gülüyor> Toyota Stadium. Oh, oh. <gülüyor> <guess>, yes, <gülüyor> Good bowl stadium. Oh. My experience is in Good. And both at Güzeldi. Fena değil. Değişik bir şey. Değişik bir deneyim oldu benim için. Şimdi çıktım. Nereye gidiyorum bilmiyorum. Arabayı park edeceğim. Ondan sonra gezinti. Büyük ihtimal tarihi yerleri, parkları falan gezerim. Yani varsa ikinci el elektronik eşyacı ararım. Bakacağım, bulunduğum, şu andaki bulunduğum bölge sanayi bölgesi. Yani ben hiç sevmedim açıkçası. Bizim Beylikdüzü daha güzel. Bir <gülüyor> e, gidelim gezelim görelim. Kullanılmış eski telefonlar var burada, bu fiyatlara sıkılıyor. Mesela bu B. Hanası Ne kadar? 2200 yani. 20 dolar civarında. Yani çok da 20 dolar. Yok mu ya yani? güzel bir şey alayım kendime. Türk telefonunu takayım. Bak masinlik mi? Topo mu? ulaşıyor mu acaba bunlar? Onlar bilmiyoruz ki. This phone working? Working? Mm, good. Many good. Ee, geçerken orada gördüm bir tapınak. Çekeyim dedim ben. Japon tapınağı. Çal diyor, eğil diyor, ellerini çıp diyor, selam ver diyor, <gülüyor> dua et diyor, ondan sonra selam ver diyor tekrardan. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı. <değil>. Aha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, security kamera. Konici va. O what is this? This money? Oh, expensive. Orada ne olduğunu anlayamadım ama bayağı pahalı. 100 bin yen. Ne veriyorlarsa şöyle bir şey veriyorlar abi. No, thank you. Ama ismine bakmıştım da tapınağın ismini unuttum ya. What is? Ne? Ne? Eee, seyrek Yes. İçeri Dozu Girelim bakalım Ama Apatlan'daki stile bak Ya çok ilgimi çekmiyor artık ya, neden bilmiyorum. Bunlar ne ki bunlar? Taş Okuyabilsem falan bir şeyler anlatacağım da Açıklama kısmında <gülüyor> Bunların tarihini vesaire Yazarım açıklarım Şimdi telefonla içeri girdin diye Bana şey yapmasın hani içeriye baksana abi bu ne ya Bu ne ya Şans, şans bibloları, <gülüyor> ya onlar, adamlar, yüzlerce yıldır aynı şeyleri. <gülüyor> Al, sumi masen. Cama elimizi vurduk, orada şey oldu. Orada dua eden Japon arkadaşlar. Bakıyorum <gülüyor> Out I'm out Kendime acil bir kamerayla Bir tane gimbal almam lazım Yani youtuber olduk Ama hala tam ha? No thank you you çıga senkyo da gal Ne oldu lan? İçim sıkıldı abi. <gülüyor> <gülüyor> Nisan history vatesdes? Aa. Bana. Buranın history'si Anlamam. Ha? Huh? Japan Devil. Hmm. Oh, happy What is name? Ha? Huh? Neon. Um, uh. uh um. Woman? No, no. Ah, sorry. Matt. Chota Matt. Buralarda çok detaylar var da yanında Japon arkadaşlar da mesela okumayı da mı sevmiyorlar anlatmayı da mı sevmiyorlar çok ben de araştırıp gelmedim öyle her zamanki gibi çıktım öyle geldim güzel yer fena değil ya güzel yani değişik okay des Nisan abimiz. Hah, what? What what try? Bu kono otelanın name. Otelanın name. Otelanın name. Moskve. Moskve. He, Moskve, Zor ya. <gülüyor> Japon tatlılar bunlar ısrar ediyorlar yere mi What's name What's name What's name Weiru Weiru Weiru Weiru Weiru Weiru Weiru Weiru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 Popüler, evet. Biraz önce bir tane kebapçı gördüm. Aa kebap falan. Japonya'da teknoloji market ararken geldiğim son nokta. Gimbal'ımı aldım. Yani internetten 2000 yen daha ucuz. 20 dolar daha ucuz aldım. Nagoya'da camiye geldim. Ee, namazı kılarken arkadan şuradan bir dayının sesi geldi. Türkçe konuşuyor. Kendimi Türkiye'de hissettim birden. Memleketimde hissettim. Öyle bir his oluştu ki içimde. Anlatamam size. Yani acayip güvende hissediyor insan kendisini. Hem uzaklarda yaşamak çok zor ya. Yani zor ama keyifli tabi. Neyse çıkalım. Kiyosuk Castle. Çok görkemli ya. 400 yıllık falan, belki 400 yıl yok. lan bir seveyim seni gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel gel gel gel gel gel gel gel gel ihtiyar dayı oradan bizi şey yapıyor bakıyor koyarlar sert mi? sert şuradan bir daha Karşıya geçeyim. Ne kadar güzel yani, küçücük, hayal bahçesi gibi. İşte bu kalenin sahibi artık kimse. Burada yürüyormuş böyle. Adam burada düşünüyor. Yürüyor ve düşünüyor. Ben nerede hata yaptım diyor. Nerede hata yaptım. Nasıl? Ya? Uçamıyor musun? <Gülüyor> ne varsa eski Japonlarda var ya şimdi bu yeni nesil bitik. Yani eski dedim 60 yaş üzerindekiler gene iyi de onun altındakiler çok güzel ya O, yapum bolunun büyüklüğüne bakın belki de başka bir şey başka bir balık şansıma bak kameraya daldım he <gülüyor> of of Abi bir tane ucuzluk marketine geldik. yani Ucuz ürünlerin satıldığı, işte yenilenmiş ürünlerin satıldığı falan. Cebimde böyle su mu almıştım, bir içecek almıştım. Oradan kalma paralar var bak. Yani burada mesela şundan bu cebimdeki şu paralarla bir tane şu şunu alabiliyorum. Bir tane şunu alabiliyorum Videoda Bozuluyor ama Ne kadar yaptı? 33 Bir de şunu alabiliyorum Nasıl? Çok ucuz değil mi? Şuna bak Şundan 10 tane alıyorum <gülüyor> Cidden şundan 10 tane alıyorum ne ki? Bu Sos falan koyuyorsun içine Abi niye şey yapmıyor kamera ha. Gayet de güzel bu golf sopasını aldım. Biraz eski ama şekil duruyor. Yani. Seçtiğim rota ee, ana yol değilmiştir işte böyle köy yolu, arka yollar şeye Köylerin, dağların, tepelerin arasında gidiyoruz küçük evler, köyler güzel yani. 3 saattir arabada gidiyoruz artık zorla bir yerde durduk da Gimbal aldım ama keşke gimbal almasaydım ya daha anlamadım yani tam anlayamadım nasıl bir şey. Buradan çekerken telefonu. Gidelim bakalım. Thank you. Geçerken rast geldik ve uğradık yani buraya planlı programlı gelmedim o yüzden Her zamanki gibi nedir ne değildir tarihini vesaire bilmiyorum Güzel bir yer Çok eski bir tarihi varmış Öyle söyleyeyim ya Merhaba Orada tepede bir kulübe var ama oraya gitmeyeceğim ben. Yani. Başka zaman. Güzel yer ama. Şuraya taşlarını oraya bir tane yapacağın yer yaşayacağın oldu. Çok güzel değil mi? Bu? Açıklama kısmına oranın adını, tarihini vesaire özel şimdi. Amen. evine ekmek götüren karınca. Hmm. I'm on close. Şurada bulutların olduğu bölgede. Back. Hııı. Yapacak bir şey yok ya. Ne yapalım? Video çekme hastalık oldu bende ya. Video tek always from outland video video. <gülüyor> hamsan suki Bu ne kapısı ki acaba ya? Küçücük bir şey. Şuraya bak. Görüşüne kadar geliyor. Açayım mı? geçmiş karajına milletin evi herhalde Çok güzel bir arama ya. Huzur. Çek Hı? Doğru söyleşi. Böyle aşağı doğru gidiyor. Yaşıyorlar yani insanlar hala yaşayanlar var. Şimdi buradan bir şey almaya kalksam turist yeri diye affetmezler adamı. Onun içinde mum yakıp şey yapıyorlar. İşte atalarına dua ediyorlar. İşte bu kadar Elektrik tesisatları falan gayet iyi. Yani su tesisatları gayet iyi. Devlet burayı kültürel miras olarak kayıtlara geçmiş. Koruma altında vesaire. Burası ne ki? Şuradan şöyle bir ufak bir Bakayım, bakayım. <gülüyor> Tapınak zannettin değil mi? İçeriden flüt sesleri geliyor. Burasın itfaya hmm. hayır hmm. aynı itfaya istersen. ben yani şuran eski zamanları aklıma mesela getiriyorum. aktif olarak herkesin yaşadığı kalabalığın olduğu samurayların olduğu otel herhalde. Ne oldu? Restoran? Restoran? He, soba. Restoran. Şu teyzenin en az 80 yaşında olduğuna iddia girelim. direği gibi. Adamın evinin bahçesini Minnet de şu hala burada. Yanlış de gelmesin. Acaba burası ne büyük bir Turist information Baştan sona gezdim her yeri Çok güzel Dükkanlar olmuş, evler olmuş. İşte sol taraf ev yani belli. Dükkan yapanlar olmuş. Otel yapanlar olmuş. Acayip huzurlu bir yer ama yani bazı yerlere gidiyorsun içim bunalıyor da burası öyle değil ya daha var herhalde. Bitti diye düşünmüştüm ama yok burası girdiğimiz yer lan. Aa. İlk girdiğimiz yer ya. Abi, yaş, yaş yaşlandıkça şurada tapınak var. gitmiyor. <Gülüyor> Evlerin içten tuhaf tuhaf sesler geliyor. Kapılar da açılıyor. İnsanlar çekmeyeli. Burda yaşayan adam rahatsız olur yani. Evinden çıkıyor. Elimde kamerayla oradan şak bir adamın önüne çıkıyorum. Kadının önüne çıkıyorum. Aaa şu... şu. Şu iki evin ortasındaki küçük evde yaşadığımı bir an hayal ettim de. Şu iyi ya. Vay be. ki 5 dakika hayal kurdurmuyorsun ya. Şurada yaşıyorum. Sabah çıkıyorum, şurada oturuyorum. Kahvemi içiyorum. Çiçekleri suluyorum. Ondan sonra baltayı alıp doğru ormana. <gülüyor> Oduncuymuşum. Çok güzel Müthiş bir yer ya Mükemmel bir havası var Serin çiçek kokuyor Biraz da ahşap kokuyor yani Müthiş Şu dağa bakar mısın? unutup yola kadar indi ya Çok Çok iyi ya evlerin üstünde duruyor.